Merhaba arkadaşlar Ya haber introsunda ya Gerçekten e, koyarım buraya Haber introsunda arkadaşlar Annemin arabası çıktı ya CEO olarak Annemin arabası kırmızı ve Evet, arabası çıktı. Yani o haber introsunu baştan ee, söyleyeyim ben yapmadım. Orası belki Almanya olabilir. Resimlerde de göreceksiniz. Yardım her şeyi. Like atmayı aşağıdan abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye, bye. Merhaba arkadaşlar, artık kaynakçı da geldi. Kaynak yazıyorum. Yani yazarım. Ee, nasıl? Abi nasıl yazacağım? Fotoğrafın altına yazarım arkadaşlar. Kaynakçı diye QR kodla oluştururum. Oradan bulabilirsiniz. Like atmayı aşağıdan abone olmayı unutmayın. Artık dijital. En yaptığım videoda kaynakçı olacaktır. Like atmayı, like atmayı aşağıdan abone olmayı, konuşmayın ilkinde yapamadım. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar, QR kodun burasında bir yazmaktadır arkadaşlar. O haber intilosunu nereden aldığımı Göster, gö, e, götüren bir QR koddur. Google'un yaptığı QR koddur. Ben yapmadım. Like açmayı aşağıdan alalım. Yanlışmayın. Görüşmek üzere. Bye bye. ilk bir şeyden like kaçınmam. Asla.